Sayın Genel Müdür Yardımcım, Değerli Başkanlarımız, Değerli Federasyon Başkan adayımız, çok değerli delegeler ve kulübem ve değerli basın mensupları, Beşinci Oluğan Genel Kurulumuza kadınımızdan dolayı teşekkür ederim, hepinizi saygıla selamlarım. Biz geldiğimiz zaman ulu'sta iki odada Türk Hentbol Federasyonu idare edilen bir konumdaydı. Ve biz bu tesisi yaptık ve Türk Hentbolu'na kazandırdık. Ve Avrupa standartlarında bir salon yaptık. Salonumuzun zemini İAFE onaylıdır. Değiştirdik tekrar. Tesisimizin önemli kısmında şu an bu genel kurulu yaptığımız kamp eğitim merkezi. halihazırda hazırda 60 kişinin konaklayabileceği, içerisinde fitness salonu, toplantı ve seminer salonu, iki adet sauna, derslikler ve yemekhanenin bulunduğu çok güzel bir tesisini Türk Enpol'un hizmetine sunduk. Milli takımlarımız otellerde kamp yaparken artık burada kamp yapıyor. Ve kulüplerimiz dahil olmak üzere kulüplerimize burayı açtık. Belirli bir ücret tabi, oda kahvaltı ücreti alıyoruz. Sadece masrafını karşılama amacıyla yapıyoruz bunu. Bu tesis Türk hentbolunun geleceğidir. Bütün milli takımlarımız artık bundan sonra burada kamplarını yapacak. Takımlarımız da Ankara'ya gelen takımlarımız da burada konaklama hakkına sahiptirler. Hem bunun daha fazla kesime ulaşabilmesi için Te televizyon yayınlarını çok önem verdik ve Türkiye'de ilk defa, Hank ilk defa özel bir kanaldan MTV Spor'la anlaşmalar yaptık ve süperlik maçlarımızı yayınlattık. bu buradan belirli ölçülerde de gelirler sağladılar. Çay TV'den de alt liglerimizi birinci ve ikinci lig ma maçlarımızda yayınlattık. Sayın delegeler size dönemimde isteyip de yapamadığım bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Dünya Toh Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Mustafa ile iki yıl süren bir Proje çalışması yaptık. Projenin adı Handball Altyapı Antörörü ve Sporcu Gelişim Projesi'ydi. Projenin ilk etabını Ankara ve İzmir'de yaptık. Antrenörlerimiz ve yabancı antrenörlerin eğitim, eğitimlere katıldılar. Bunların tamamını Dünya Netball Federasyonu tarafından Türkiye'ye gönderildi. Belirlediğimiz pilot illerde 10 erkek ve 10 yabancı şey 10 e, kadın olmak üzere 2000 sporcuya bu projeye kattık. Çok önemli bir proje. 2000 bin tane sporcuyu taradık ve bu projenin içine dahil ettik. Çalışmalarımıza başladık ve çalışmalarımız da çok düzenli bir şekilde giderken ve projede ayrıca malzeme yardımı da var. Bunu Dünya Antepo Federasyonu gönderiyor. İlk olarak maliyeti bir buçuk milyon lira olan üç adet sağ zemini ve bin adet top federasyonumuza ulaştırıldı. Geçen seçimde bana baskı yapıldı seçimden çekilmek için, çekilin diye. Boyun eğmedim. Ben kimseye de boyun eğmem. 5. Olağan Genel Kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Müdür Yardımcım, daire başkanlarım, federasyon başkanım, değerli yönetim kurulu, divan kurulu, çok değerli genel kurulu üyeleri. 5. Olağan Genel Kurul'a hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle hedefimiz Handball'ü ortak akılla tüm paydaşlarımızla birlikte yönetmek istiyoruz. Paydaşlarımız sizlersiniz, paydaşlarımız kulüpler, paydaşlarımız bakanlıklar, paydaşlarımız federasyonlar, paydaşlarımız uluslararası federasyonlar. Sporcular, sporcuların aileleri, hakemler, gözlemciler, tüm paydaşlarımızla birlikte yöneteceğiz, ortak akılla yöneteceğiz. Bu ne demek? Mesela lig kurulu kuracağız ligi olduğumuz yerde, oturduğumuz yerden yönetmeyeceğiz. Kulüplerimizden aldığımız verilerle, sahadaki verilerle, ortak akılla yöneteceğiz. Buna benzer tüm konularla ilgili özellikle ortak akıl, ortak fikir, birleştirici bir mantıkla hareket edeceğiz. Hiçbir şekilde ötekileştiren bir yönetim sergilemeyeceğiz. Bakanlığımızın da desteğiyle handbolu her geçen gün ileriye taşıyacak projelerle hareket edeceğiz. Özellikle yönetim anlayışımızda Farklı kadrolaşmalar yapacağız, kurullarımızı genişleteceğiz, handbolu daha geniş bir fazla yönetmek istiyoruz. Şeffaf bir şekilde yönetmek istiyoruz. Handbol, arka bahçemizde oynayacağımız basit bir spor değildir. Olimpik bir branştır, dünyada ve Avrupa'da bambaşka karşılığı olan, Türkiye'den çok farklı boyutta oynanan, gerçekten gönülleri fethetmiş Avrupa'nın en önemli branşlarından biridir. Biz de handball'a hak ettiği değeri vereceğimize inanıyoruz. Ayrıca kadınlarımıza ekstra ayrımcılıkla, pozitif ayrımcılıkla tüm kurullarımıza daha çok yer vereceğiz. Handbol sahalarımızı, uluslararası standartlardaki handbol sahalarımızı ve bu sahaların kalitelerini mutlaka arttıracağız. Özellikle mini handball, aynı zamanda plaj handball ilgili farklı organizasyonlar ve farklı girişimler yapacağız. Amacımız her zaman her yerde hentbol oynanması olacak. Hentbol için iyi olanı seçmek sizlerin elinde. Projelerimizi hayata geçirmek ve hentbolumuzu hak ettiği yere getirmek, hentbolumuzu olimpiyatlara taşımak için bugün burada desteklerinizi mutlaka istiyorum. Genel kurul, Kurul'a kuruluna katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Türk hentbolu için birlikte başaracağız. Bu organizasyona Kapı sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Geçmiş yönetimin, Bilal Ağabey'in başkanlığındaki yönetimin yaptığı işlerini üzerine koyarak elimizden geldiğince birleştirici bir mantıkla, her zaman herkesi kucaklayarak, ötekileştirmeden ilk söylediğim cümlem gibi hep birlikte, bu için birlikte başaracağız diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.